Kampımızın ilk günü yani daha doğrusu ilk defa kampa gidiyoruz bugün ilk defa kampa gittiğimiz için de <gülüyor> bir gece öncesinden uyuyamadık çünkü hazırlık süreci aa şeyi aldın mı aldım herhalde Treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together. With we'll a roof right over our head, we'll share the shelter. On oh, my single bed, is this love? How I feel it is listening. Nice. Shelter of oh, my single bed. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I feel? It is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I feel? Yağdırdık ya. Yağdırdık ya. Yağdırdık ya. Yağdırdık ya. Yağdırdık işimiz tavuğumuz henüz düşmüyoruz ama yatarken ne yapacağız bilmiyorum Çünkü altımız gerçekten bir kayaymış Şöyle. sülüklü göldeyiz Onun belirtmeyin gel gelmesin bu olmazsa sabah aydın çadırın içinden gelaydin. Nasıl geçti ilk geceniz diye soracağınızı biliyorum. Çok da olumlu cevap veremeyeceğim. Çok üşüdük. Yani donduk. Yani donuyorum. Donarak ölüyorum falan zannedin. Evet. Seni Kendim için değil. Ali de donarak ölüyor zannettim. Bir kişi değil, iki kişi. <gülüyor> benim. one day baby İzlediğiniz